Arkadaşlar merhabalar ben kanalın CEO'su Berke Sunar. Bugünkü konuşacağımız konu yine Ziya Selçuk ve yine uzaktan eğitimde sınav yapılması. Hemen şunla başlamak istiyorum. Uzaktan eğitim yapıyoruz ve tabii ki de yüz yüze sınav yapıyoruz. Niye? Çünkü biz liseliler aşağı olduk tüm e, okula giden lişe, liseliler aşı oldu biliyorsunuz ki artık hangi aşı olduysak snovak mı o mu bu mu çin aşısı mı falan ama illa olduk demek ki biz koronu olmuyoruz arkadaşlar ben hemen bir örnekten bu videoya giriş yapmak istiyorum ee, ben okulda eğitimi yüz yüze görüyorum ama ne kadar yararlı oluyor daha doğrusu yararlı olmuyor yani bana göre yararlı olmuyor bir şey diyeceğim siz fizik dersi görüyorsunuz matematik dersi görüyorsunuz ne bileyim tarih dersi görüyorsunuz Bundan verim alabiliyor musunuz? Yani yarın bir sınav olsa e, siz bu sınavdan kaç alırsınız ama hiç çalışmadan. Hiç çalışmadan kaç alırsınız? 50'nin üstüne alır mısınız? Çok zannetmiyorum. 3-5 bir şey yazarsınız. Mesela fizik. Abi çok zor. Mesela ben e, lise 3 öğrencisiyim. Sizi bilmem ama beni izliyorsanız siz de tahminen lise öğrencisisinizdir diye düşünüyorum ki kanalın analitiklerine baktığımız zaman genelde lise öğrencileri bizi izliyor soruyorum yarın bir üniversite sınavı olsa ki zaten yakında gireceğiz üniversite sınavına hepimiz biz uzaktan eğitimde aldığımız dersleri zaten adam akıl alamadık ülkenin çoğunluğu derslere giremedi ki bizim mesela, mesela fizik hocamız hastalandı 2 hafta ders işleyemedik o hocamız hastalandı 1 hafta ders işleyemedik diğer hocamız hastalandı işte ne bileyim 3 gün ders işleyemedik ya yani ben ders görmedim ama bunun sınavına gireceğim peki kaç alacağım yani ben ben hadi derslere girebiliyorum can derslere internetim var Peki köyde olan çocuklar Bu köyde olan çocuklar ne yapacak Bunlar e, eğitim göremiyor Ve bunlar sınava girecek Zaten şu anki psikolojimize baktığımız zaman Psikoloji çok sıkıntı arkadaşlar Yani maalesef ki haberlerde görüyoruz Ve ben buna çok üzülüyorum Geçenlerde de haberlerde gördüm Bir tane öğrenci arkadaşlar Öğrenci galiba 7. sınıftı Evinden internet çekmiyor diye her gün çatıdan ders işliyor. O soğukta, karda, kışta ne bileyim yağmur yağıyor. Yine de ders işliyor. Ve bir gün arkadaşlar çatıdan da çekmiyor interneti. Bu da birazcık çatının ucuna doğru giderken... ...çocuğun ayıya kayıyor ve çatıdan düşüyor arkadaşlar. 10. kattan. Çocuğun cansız bedeni yerde parçalanmış. Ve elinde tablet, orada EBA var. EBA simgesi ama böyle baya parçalanmış tablet. Şimdi ben bu, ben bu fotoğrafa baktığım zaman... Ya şahsen ben girebiliyorum ama bu çocuk giremiyor. Yani bu çocuk eğitim görmek için öldü arkadaşlar. Hani diyoruz ya sınavlar olmasın. Ya bazı böyle dangalaklar sınavların olmasını istemiyor ama bu neden istemiyor. Bak ben de karşıyım sınavlar olmasın ama bazı dangalaklar şu yüzden istemiyor. Ya aman yatayım oyun oynayayım çalışayım. Bu çok yanlış bir düşünce. Ama benim düşüncem ki sizin de tahminen çoğunluğu ya beni izleyenlerin çoğunluğu böyle düşünüyordur ben derslere girebiliyorum ama giremeyenler var ben derslere girebiliyorsam bile anlamıyorum çoğunluğunu arkadaşlar da anlamıyor o zaman ben bundan niye sınav oluyorum diyor e çok mantıklı e çok mantıklı niye oluyoruz yani biz canlı ders görebiliyoruz ama göremeyenler ölüyor ve bunu gerçekten de adam akıllı bir eğitim görmek için ölüyor bu insanlar şu anda intihar edenlerin yani sayısı onu aştı arkadaşlar onu aştı bu arada arkaya gameplay koyuyorum farkında mısınız bilmiyorum ama yani şimdi diyeceksiniz ya diğer podcastçiler de ne bileyim ne toprak sağ ne falan bunlar da böyle yapıyor ne yapıyorsun dızlıyor mu falan demeyin ama yani yapabileceğim bir şey yok ne koyayım yani kendi fotoğrafımı videomu falan mı koyayım bu yüzden arkaya koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de bu okulun e, sınavların hadi psikolojik boyutunda geçtim. Çocuğun psikolojinini önemsemiyor, canını falan önemsemiyor. Vakalara baktığımız zaman bakın şu an 24 Nisan. Dün 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız geçmiş ama kutlu olsun yeniden. E, şu an 24 Nisan tablosuna bakıyorum ve 40.000 vaka var arkadaşlar. 40.000 vaka var. Şimdi ben, ben diyelim 40 40.000 vaka var. 3 Mayıs'ta sınavlar yapılacak diyelim 3 Mayıs'ta gittik o zaman da işte 35.000 vaka oldu diyelim tamam mı 35.000 vaka varken sınavlara girdik Ben dolmuşla gidiyorum ki geçen sınavda dolmuşla gittim Ben bunu hep dolmuş kullandım ve benim Bütün arkadaşlarım dolmuşla gitti Zaten biz koronayı kaptık geçirdik Allah'a şükür geçirebildik Şimdi arkadaşlar Biz yine korona olacağız çünkü yani Çok klasik bir dolmuşa biniyorsun yani bak size yemin ediyorum dolmuşa binip ağzınız cama yaslanmıyorsa siz çok büyük şanslısınız arkadaşlar. Şahsen benim oluyor ve arkadaşlarımım da oluyor. Bak ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. 17 yıldır Beylikdüzü'nde oturuyorum. Yani bir bir kez de dolmuş boş gelmedi. Çünkü yok arkadaş herkes para yok yani dolmuşa biniyor çok da normal bir şey. Yani kimse özeler tutamaz ki okula gitmek için. Hadi yine... ...ekonomiye yine daldan dala atlıyoruz... ...yine laf ekonomiye geldi ama... ...lafı çarpıtmayalım arkadaşlar. Şimdi biz okullara gittik. Yaklaşık bir 10 gün falan gideceğiz. Her gün bir veya iki sınav olduğunu düşünürsek. Hadi ortama bir hafta gittik diyelim. Vaka sayıları 60.000'e 60 yeniden çıkacak. Sonra ne olacak? Kapanmaya gideceğiz. Vakalar 20.000-30.000'e 20 düşecek. Sonra bunlar yine sınav yapacak. Sonra yine 60.000 vaka olacak. Sonra yine yine yine yine ve bu ömür boyu gidecek. Ta ki... ...tüm dünya böyle aşı oldu ve koronavirüs tamamen bittiğine kadar. Ve bu hep olana kadar da bir sürü can kaybedeceğiz arkadaşlar. Bir sürü insan ölecek. Bak şu an 24 24 Nisan'dayız. E, tam hatırlamıyorum ama şu an ekranda gözüküyordur zaten. 360 müne ölü var arkadaşlar. Biz her gün e, yüzlerce insanımızı kaybediyoruz. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama bunlar 60 yaşındaki insanlar değil arkadaşlar. 40-50 yaşındakiler. Gençler gidiyor. Geçenlerde haber gördüm. 20-25 yaşlarında mı ne bir genç ölmüş. Yani biz kaybediyoruz arkadaşlar. Lütfen e, sınavlar yapılmasın diyorum. Ben adam akıl eğitimi göremediysem bunun sınavına girmek zorunda değilim. Sizleri seviyorum. Artık podcastlere giriş yaptık. Sizleri seviyorum. E, görüşmek üzere. Bay bay.